Thank you. Anlayacağınız gibi bugün Fatih Çarşamba Kumaş Pazarı'na gidiyorum. Kumaş Pazarı'na gelmek istiyorsanız çok erken vakitte çıkmalısınız. Ben de aşağı yukarı hava yeni aydınlanıyorken çıktım. Kahvemi yaptım, çantama koydum. Önce metrobüsü, şimdi de metroya bindim. Aksaray metro durağında iniyorum. Eğer Fatih Çarşamba Kumaş Pazarı'na gelmek isterseniz Aksaray metro durağında inebilirsiniz ya da Emniyet Fatih diye bir metro durağı var. kapı Atatürk Havalimanı metro hattı bu. Ya da Kabataş-Bağcılar hattı olan e, tramvaya binip orada da Aksaray durağında yine inebilirsiniz. Buradan arkamda görmüş olduğunuz yerde biraz yürüme mesafem var. Yürüyeceğim ve ilk işim Fatih Camii bulmak olacak. Fatih Camii'nin arkasında da zaten kumaş pazarı var. Hadi ben şimdi yürüyeyim. Caminin duvarları gözüktü. Bakın şurası cami. E buraya kadar gelmişken bu güzel yapıyı ziyaret etmeden olmaz. Hemen bir içine girip bakalım. Bu caminin İstanbul tarihi için aslında önemi çok büyük. Çünkü Fatih Sultan Mehmet zamanında İstanbul ilk fethedildiğinde Yapılan külliyeli ilk cami burası, Mimari Atik Sinan. Biliyorsunuz ki İstanbul ilk fethedildiği zaman sadece Sur içinden oluşuyordu. Yani Fatih semtinden oluşuyordu. O yüzden bu semt aslında çok kıymetli ve çok değerli. Camiye gelmeden hemen yandaki sokaktan girerek de pazara ulaşabilirsiniz. Ama ben şu an caminin içindeki şuradaki kapıyı tercih edeceğim. Şimdi oraya doğru yürüyorum. çıkar çıkmaz hemen bizi pazar karşılıyor. Pazar o zamanında ulaştık. Bu arada ne zaman Fatih'e gelsem. Fatih Harbiye, <gülüyor> Peygamber Satam'ın kitabındaki parti. benim gözümün önünde canlanıyor. Orası gerçekten de orası. E tabi doğu batı kültürünün sentezi, onun çatışmasını anlatan bir kitap. Burada da onu görebiliyoruz. Ama İstanbul bu şekilde kozmopoli salışı benim çok hoşuma gidiyor. Farklı kültürleri bir arada barındırması, Oo, barındır. herkese ev sahipliği yapması. Şimdi kumaşçıların yerini soralım ve devam edelim. Bir şey sorabilir miyim? Kumaşçılar ne tarafta? Kumaşlar ileride sağda. Teşekkürler. İleride sağdaymış. Hadi gidiyorum. Kumaş pazarına geldim. Çok heyecanlıyım. Hemen beni kültüler karşıladı. Ya o kadar güzel gözüküyorlar ki. Alabilirim aslında. Bir bakalım. Hmm, çok güzeller. Ve değişik renkleri de var. Devam edelim bakalım. Burası da bir başka tezgah. Burası da çok güzel. Pelosun fiyatını sorabilir miyim? Suyunu yıkıyorum. Bu çok güzelmiş. Rengi, dokusu. 50 lirada fena değil bakılır. Başka tezgaha doğru ilerliyorum diyeceğim. Aman Allah'ım şurada ne oluyor? Oraya bir gitmem lazım benim. Hemen bir gidip geliyorum. Yerlere bile kumaş dökmüşler. İnanmıyorum. Şuraya bakar mısınız? Oo, ben bir karıştırayım buraları. Soda, tüle dair her şey. Ama şu an ihtiyacım yok benim. Devam edeceğim. Hep kumaşçılar var. Aradığım şeylere bakacağım, bulacağım. O, burası çok harika. Kot kumaşlar. Dur bir dakika, burayı da bir karıştırayım. Şurada kaşelerin hepsi var. Renk renk. Ah, <gülüyor> oh, biraz hastayım da ben. Evet, şurada da bir tuhafiye bölümü var. Oraya da bakalım. Bu arada ben sadece şu an bakıyorum. Ee, kamerayı kapatıp dö döndükten sonra tüm kumaşları alacağım. Her yer kumaşçı kaynıyor. Ya benim gibi dikiş sever bir insansanız, burası size cennet gibi gelecek. Bu pazarda hem metre işi satan tezgahlar da var, parça işi satanlar da var. Parça işi konuşamadım. <gülüyor> Bu şekilde devam ediyorum yürümeye. Bir kumaşçı buldum. Bu küplerin metresi 100 liraymış. Çok güzeller ama biraz pahalılar sokak var dümdüz, sonra diğer sokaklar ayrılıyor Seçin aralardan ve oralar da birkaç sokak gördüm şimdi o sokaklara gireceğim. Hmm, şurayı bir karıştırayım birazcık. Yetişen alsın yetişen. Şu kumaşın rengi çok güzelmiş ama polyester yakar biraz ama güzel bir elbise dikilebilir evet, sanki parça 10 lira vece diyor. Vece Aa, şu, şu da çok güzel değil mi ya? Neyse biraz daha karıştırayım. Diğer başına çıktım. Full payet isteyenler, dantel isteyenler, parça kumaş isteyenler. <gülüyor> Herkes buraya gelsin. Ya pazar gezmek üstüne üstük çok eğlenceli. Burada da şöyle tatlı bir kumaş gördüm. metresi 10 liraymış. Elimde hep kürklere gidiyor. Sanki böyle bir suni kürkten bir şey dikecek gibiyim. İster misiniz öyle bir şey? İsterseniz aşağıya yorum olarak yazın. Ne bir pulpayet payet bölümü. Harika. Parçalar ne kadar abi? Burası. Parça 10 lira. 10 lira. Aa şu kumaş çok tatlı, bunu alacağım. Şey Şunu poşete koyabilir misiniz acaba? Kaç tane? 20 kumar Böyle keten gibi bir dokusu var. Yaza yatırım yapıyoruz. Ya 3. O ne kadar metredir abi? Bakmadım ama. 450 civarında var Tamam. Nasıl istiyorsan nasıl. Çekiyorum ama. Allah çektir. Teşekkür ederim. Göstermem lazım ya. Harika değişik bir kürk buldum ve metresi 10 lira. Çok tatlı değil mi ya? Ben bunu bir düşüneceğim. Şey, onun fiyası ne kadar demiştiniz? Tamam, ben ondan iki metre alabilir miyim? İki metre. Beni buraya bırakın ya, beni burada unutun. Ben onu nasıl taşıyacağım ya, o kısmı hiç düşünmedim. Kamerayı kapatayım bari, taşırken. Teşekkür ederim. Etresi ne kadardı onun acaba? 30 lira. Sizin bana bir güzellik yapacağınızı düşünüyorum. Yaparız. Tamam. Ne kadar var orada acaba? Metro olarak? 2 metre var burada. Tamam. 50 liraya anlaşalım. Anlaşalım. Tamam. Alıyorum, teşekkürler. Teşekkür çok güzel. Dur, kamerayı kapatayım da parasını ödeyeyim. Pazarın sonuna geldim. Umarım güzel görüntüler ortaya çıkabilmiştir ve siz de benimle beraber gezebilmişsinizdir. 3 tane kumaş aldım. Çok güzel. Şimdi ben eve doğru gidiyorum. Bayağı yoruldum. Eve gidince de o kumaşları size gösteririm. Neler aldığım videosu olarak. O şekilde de kapanış yaparız. Ben şimdi eve doğru yol alıyorum. Şu an caminin arka tarafındayım. Eve doğru gidiyorum dedim ama bir şey fark ettim. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Ben az önce şu tarafta gördüğünüz kapıdan girmiştim pazara, orasından bayağı aşağı doğru çok yürümüştüm ve sonra bayağı sokaklara girmiştim sonra sonra. Aslında çok daha basit bir şekilde gidilebilirmiş kumaş pazarına. Burası tam caminin arka tarafı oluyor. Caminin arka tarafından geldiğinizde bir arka kapısı var gördüğünüz gibi. O arka kapısına gittiğiniz zaman direkt kumaşçıların oraya çıkıyor. Yani aslında hiç farklı farklı sokaklara girmenize gerek yok. Eğer siz de gelecekseniz benim gibi aynı gah'tan bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Beni metro ve metrobüs yolları bekliyor. Evde görüşmek üzere. Geldim. Hemen size kumaşlarımı göstermek istiyorum. İlk kumaşım bu inanılmaz güzel bir. sevimli peluş kürküm. Normalde peluş kürk fiyatları çok pahalı oluyor. Ben metresini 50 liradan başlayarak hani en ucuzu 50 lira 100 liraya kadar, 120 liraya kadar görmüştüm. Bunun nasıl metresi 10 lira oldu ben de anlamadım. 2 metre aldım. Toplamda 20 lira etti. Böyle gri ve uç tüylerine doğru beyazlıyor. Bundan kendime güzel bir kış bitmeden kürt dikmek istiyorum. Eğer önerileriniz olursa aşağıya mutlaka yorum olarak benimle paylaşın. İkinci kumaşım bir yazlık kumaş. Bu kumaş keten dokusunda. Çizgili, yaza uygun. Yaza yatırım olması amacıyla aldım. Parça kumaşından aldım. 10 liraydı. %100 keten olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü keten olsaydı çok kırışık olurdu. Muhtemelen bu karışım ama dokusu ve rengi çok hoşuma gitti. Bunu da o yüzden aldım kumaşınla bu şekilde kabanlık bir kumaş yine. Bu kumaşın aynısının mont, yani kaban halini Koton markasında görmüştüm ben. Yani çok iyi hatırlıyorum. Neredeyse o diyebilirim. Böyle bürümcük bürümcük üzerinde yuvarlak yuvarlak tüyleri var. Ve çok güzel gözüküyor. Bunun da metresi 30 liraydı. 2 metre aldım. Bana indirim yaptılar. Teşekkür ederim buradan da. 50 liraya almış oldum. Bundan da böyle uzun, baharda giymelik. Çok Hava çok soğuk olmadığı durumlarda, baharda giymedik, böyle bir dıştan dikişli bir kabağım gibi, ceket gibi bir şey dikmek istiyorum. Yine bunun için de önerileriniz olursa onlara dikkate alırım. Lütfen yorumlarınızı benimle paylaşın. Bu arada bugün ilk defa vlog çektim. Bu benim ilk vlogumdu. Hoşunuza gitti mi? Başka kumaş pazarları ya da başka yerler görmek ister misiniz? Bunları da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Umarım beğenmişsinizdir ve başarılı, güzel görüntüler çekebilmişimdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.